Elimizde bir dikdörtgen prizma var ve bu prizma küplerden meydana gelmiş olsun. Küplerin ölçüleri de bir metrenin dörtte biri olsun. Buradan hareketle şu şekilde yazayım. Burası bir bölü dört metre, burası bir bölü dört metre ve tabi ki yine burası da bir bölü dört metre. Bunlar sırasıyla boyu, yüksekliği ve eni. Eni yerine derinliği de diyebilirsiniz. Verilenler ışığında, bu dikdörtgenler prizmasının, bu dikdörtgen prizmasının hacmi nedir? Aklınıza hemen bir fikir gelmiştir, bunu çözmenin birkaç yolu var. İlk olarak, her bir küpün hacmini hesaplayabiliriz, ardından burada kaç adet bu küplerden olduğunu buluruz. Gelin hesaplayalım. Küpün hacmi 1 bölü 4 metre, çarpı 1 bölü 4 metre, çarpı 1 bölü 4 metre. Bunu şu şekilde yazabiliriz. 1 bölü 4, çarpı 1 bölü 4, çarpı 1 bölü 4, metre küp. Metre küp. Bu da metrenin üçüncü kuvveti şeklinde yazılır ve metre küp olarak okunur. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4, 1 bölü 16 eder. Onu da 1 bölü 4 ile çarparsak, 1 bölü 64 eder. Yani her bir küpün hacmi 1 bölü 64 metre küpmüş. Peki kaç adet küpümüz var? Prizmanın iki katmandan oluştuğunu düşünebilirsiniz. İlk katmanda kaç adet küp var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk katmanda 8 adet küp varmış, İlk katmanımız da işte burası. Altta da ikinci katman var ve tabii ki onda da 8 adet küp var. Yani 8 artı 8, toplam 16 adet küp varmış. Prizmanın toplam hacmi de 16 çarpı 1 bölü 64 metre küp. Yani 16 bölü 64 metre küp eder. 16 bölü 64 de 1 bölü 4'e eşittir. Payı ve paydayı 16'ya bölüp sadeleştirdik. Demek ki 1 bölü 4 metre küpmüş prizmanın hacmini bulduk. Bunu bulmanın tabii ki başka yolları da var. Prizmanın uzunluğunu, genişliğini ve yüksekliğini hesaplayabiliriz. Ve sonra da bunları birbiriyle çarparız. Genişliği 2 çarpı 1 bölü 4 metredir. Yani 1 bölü 2 metredir. Yüksekliği de bununla aynı. 2 çarpı 1 bölü 4 o da 2 bölü 4'e eşittir, yani yine 1 bölü 2 metredir. Uzunluğu ise 4 çarpı 1 bölü 4 metre, yani 1 metre. Prizmanın hacmini hesaplamak için uzunluğu, genişliği ve yüksekliği çarparız. Bu arada buradaki noktalar ondalık noktaları değil, bunları biraz daha yukarı yazdım. Çarpma işlemini göstermek için o x'e benzeyen çarpı işaretini kullanmak yerine nokta da kullanabilirsiniz. Bu da çarpı demek. Uzunluğu 1 metre, genişliği 1 bölü 2 metre, o zaman çarpı 1 bölü 2 ve yüksekliği de 1 bölü 2. Bunu da farklı bir renkle yazayım. 1 çarpı 1 bölü 2, çarpı 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 4'e eşittir. Bunun birimi metre, bunun birimi de metre ve bunun birimi de metre olduğuna göre, metre çarpı metre çarpı metre, metrenin üçüncü kuvveti yani metre küp etti. 1 bölü 4 metre küp. İki yoldan da aynı sonucu bulduğumuza göre sonucumuz doğruymuş.